Daha önce depresyonun nasıl teşhis edildiği konusunu işlemiştik. Peki ya bipolar bozukluğun teşhisi nasıl konur? Bunun için depresyon teşhisi konmuş birisinde mani atakları ya da dönemleri gözlemlenmelidir. Mani nöbetleri bipolar bozukluğun ayırt edici özelliklerinden biridir. Sadece maniden meydana gelen bir bozukluk yoktur ve bipolar bozukluğun belirtilerinden bahsederken bir önceki videoda gördüğümüz depresyon belirtilerinden de bahsetmemiz gerekir. Aynen depresyonda olduğu gibi, mani nöbeti ya da dönemi için de oldukça uzun bir belirti listesi var. Teşhis içinse bu belirtilerin üç ya da daha fazlasına aynı anda sahip olmak gerekiyor. Birinci belirti, özgüven artışıdır. Bu durumda sadece iyi bir şarkıcı olduğunuzu değil, dünya üzerindeki en iyi şarkıcı olduğunuzu düşünürsünüz. Evet, kişi kendisi hakkında çok büyük ve görkemli fikirlere kapılır. İkinci belirti, yeni fikirler ve hızlı düşünme durumudur. Çok hızlı düşünürsünüz ve aklınıza birbiri ardına yeni fikirler gelir. Bu da üçüncü belirti olan, hızlı konuşma ve her zamankinden fazla konuşma isteğini doğurur. Kısacası, mani nöbeti geçiren biri, normalinden hızlı ya da fazla konuşur konsantrasyon güçlüğü ya da dikkatin kolayca dağılması ise başka bir belirtidir. Kişi dikkatini toplayamaz ve durmadan bir konudan farklı bir konuya atlar. Bipolar bozukluğu olan kişilerin dikkatinin genellikle önemsiz ya da başkaları tarafından alakasız görülen detaylar sonucu dağılması, bu belirtinin bir özelliğidir. Uyku düzeninde değişiklikler görülür, uyku ihtiyacı azalır ve kişi, 3 saatlik bir uykudan sonra kendini son derece dinlenmiş ve dinç hisseder. Bir diğer belirti, psikomotor ajitasyonu yani heyecandır. Buna örnek olarak, hastanın bir odanın içinde hızlı hızlı dolaşması, kıyafetleri çıkarıp yeniden giymesi verilebilir. Bipolar bozukluğu olan kişilerin sonuç odaklı aktivitelerinde de artış görülebilir. Bu yüzden günlük hayatta yapmaları gereken diğer tüm aktiviteleri bir kenara bırakıp, işlerine odaklanabilir, ya da her gün spor salonuna gidip, zamanlarının çoğunu orada geçirmeye başlayabilirler. Mani dönemi boyunca hasta, zevk alacağını düşündüğü aktiviteleri, yani tekrarladığında, tehlikeli sonuçlar doğuracak aktiviteleri daha çok yapmaya başlar. Örneğin, bu kişiler karşı cinse karşı artan ilgileri yüzünden, riskli ilişkiler kurabilir, ya da kontrolsüzce alışveriş yapmaya ve para harcamaya başlayabilirler. Son olarak, kişinin enerji seviyelerinde büyük bir artış görülür. Bu belirti, zaten şu ana kadar saydığımız diğer belirtilerin içinde de gizli. Bipolar bozukluğun teşhisi için bu belirtilerin üçü ya da daha fazlasının aynı anda gözlemlenmesi gerekirken, aynen depresyonda olduğu gibi bunlara ek olarak başka durumların da bulunması gerekir. İlk olarak, bu ruh halinin en az bir hafta sürmesi gerekir. Gözlemlenen üç belirtiden biri, enerji seviyesindeki artış, başka bir deyişle, kişinin duygu durumundaki anormal yükselme olmalıdır. Bu her hastada aynı şekilde gözlemlenmez. Bazı hastalar, duygu durumlarındaki yükselme yerine asabiyet de yaşayabilir. Her halükarda, bu ruh halinin ya da duygu durumunun bir haftadan uzun sürmesi, az önce saydığımız belirtilerin bazılarıyla aynı anda gözlemleniyorsa, Kişiye Bipolar Bozukluk Teşhisi konulabilir. Diğer depresif bozukluklar gibi, bipolar bozukluğunda kişinin hayatını, yani işlerini, ilişkilerini ya da günlük hayatlarını olumsuz yönde etkilemeye başlamış olması gerekir. Bipolar bozukluğun sadece bir şekilde görülmediğinin de altını çizmek istiyorum. Tip 1 bipolar bozuklukta, depresyon ve mani dönemleri ayrı ayrı yaşanır. Tip 2 bipolar bozuklukta ise, ciddi depresyon dönemleri görülürken, mani dönemleri yerine hipomani dönemleri olabilir. Tip 1 ya da 2'yi teşhis edebilmek için, belirtilerin ciddiyetine ve süresine bakılır. Belirtiler farklı olmamasına rağmen, mani dönemi için bir haftadan uzun sürmeleri gerekirken, hipomani için 4 günlük bir süre yeterlidir. Mani dönemi kişinin günlük hayatını olumsuz şekilde etkilerken, Aynı durum hipomanide gözlemlenmez, hatta kişi geçici olsa da bu süre içinde daha verimli ya da daha sosyal hale gelebilir. Bu yüzden uzman psikiyatrın tip 1 ya da tip 2 teşhisi için belirtileri yakından incelemesi gerekir.